Kuvvetler, Üstler hakkındaki sunuma hoş geldiniz. Evet, eğer size şunu sorsam, size desem ki 2 kere 3 kaçtır? Sanırım bu siz için kolay değil mi? Bu 2 artı 2 iki artı 2 ile aynı şey. Ki bu da 6 eder. Bunu yapmadan biliyoruz ki 2 kere 3, 6'ya eşittir. Şimdi öğreneceğimiz konu ise üsler. Çarpma işlemi, toplama işlemi için ne ise de çarpma için aynı şey. Ne demek istediğimi birazdan açıklayacağım. Eğer 2 üssü 3 dersem, bu 2 artı 2 artı 2 yerine 2 çarpı 2 iki çarpı 2'ye eşittir. Yani sonucu 8'dir. Ya da 3'ün ikinci kuvveti dersem, bu 3 üç kere 3'e eşittir. Hatırlayın, 3 kere 2, 3 üç artı 3'e eşittir demiştim. Yani 3 kere 3, 9'a eşit. Evet. Ve 3 artı 3, 6'ya eşit. Bunu yapmamın sebebi şu. İlk öğrendiğiniz zaman, her zaman şu yanlışa düşüp çarpma yaparsınız. İlk öğrendiğimde, 3 üssü 2'yi gördüğümde, yani 3'ün karesini gördüğümde cevabın hep 6 olduğunu düşünürdüm. Ama şunu hatırlayın ki, bu 3 kere 3, yani 9. Evet, daha fazla problem çözelim. Şimdi, size eksi 4'ün karesini sorsam. Bir kere daha, bu Eksi 4 çarpı eksi 4 ile aynı şeydir, değil mi? Hepimiz, iki negatif sayının çarpımının sonucunun pozitif olduğunu biliyoruz, değil mi? Demek ki, eksi 4 kere eksi 4, pozitif 16'ya eşit. Tabi pozitif yazmak zorunda değilsiniz, bunu vurgulamak için yapıyorum. Peki, eğer size, eksi 4'ün üçüncü kuvvetini sorsam, küpünü sorsam, bu neye eşit? Bu da, eksi 4 çarpı eksi 4, çarpı eksi 4'e eşittir, değil mi? Eksi 4 çarpı eksi 4'ü zaten biliyoruz, artı 16'ya eşit, pozitif 16'ya eşit. Peki, sonra bunu eksi 4 ile çarpıyoruz, ki bu da eksi 64'e eşit. Burada incelenmesi gereken ilginç bir nokta var, dikkat edilmesi gereken bir nokta bu. Negatif bir sayıyı aldığımızda, buna temel sayı diyoruz. Temel sayı negatif olduğunda, bizim örneğimizde eksi 4'tü, bunun çift sayı olan kuvvetlerinden birine hesaplıyoruz. Sonuç bir pozitif sayı çıkıyor değil mi? Eksi 4'ün çift sayılı bir kuvveti mesela ikinci kuvveti pozitif 16 ediyor. Ve negatif bir sayının tek sayılı bir kuvvetine hesapladığımızda mesela üçüncü kuvveti olsun küpünü alalım sonuç negatif bir sayı çıkıyor. Bu kulağa mantıklı geliyor çünkü her negatif sayıyla çarpışınızda işaret değişiyor. Şimdi size göstereceğim, sanırım bu en kolay örnek. Eksi 1'in birinci kuvveti, eksi 1'e eşit değil mi? Çünkü bu sadece 1 kere eksi 1. Ve eksi 1'in karesi dersem, bu eksi 1 çarpı eksi 1, yani artı 1'e eşit. Ama eğer eksi 1'in üçüncü kuvveti dersem, bu yine eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 demek. Peki, eksi 1 kere eksi 1, artı 1. Bunu eksi 1 ile çarptığımızda yine eksi 1'e eşit oluyor. Yani eksi 1'in 51. kuvvetini söyleyebilirim. Çünkü 51 tek bir sayı, yani sonucun yine eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Eğer üssü 50 olsaydı, sonuç artı 1 olurdu. Neyse umarım yine kafanızı çok karıştırmamışımdır. Evet, hadi biraz daha problem çözelim. Eğer 5'in üçüncü kuvvetini sorsam bu 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Yani 125'tir. Peki, eksi 5'in üçüncü kuvvetini sorsam bu da eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5'tir. Yani eksi 125'tir. Şimdi, üstü sayıların belki de size normal gelmeyecek bir prensibi de sayıların sıfırıncı kuvveti. İki üssü 0 diyelim. Her sayının 0 kuvveti 1'e eşittir. Yani 2 üssü 0, 1'dir. 3 üssü 0 1'dir. Eksi 900 üssü 0 yine 1'dir. Bakalım, size bunun neden böyle olduğunu anlatabilecek miyim? Mesela bir örnek verelim. 3 üssü 4 diyelim. Bu 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'e, yani 81'e eşit. Üç üstü 3 üssü 3, 27'ye eşit. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 üssü 2, 9'a eşit değil mi? 3 çarpı 3. Ve 3 üssü 1 de 3'e eşit. Şimdi 3 üssü 0'ın ne olduğunu söyleyeceğiz. Zaten biliyoruz, size kuralı söyledim. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Ama umarım ki şimdi yapacağım açıklama size bunun neden böyle olduğunu da net bir şekilde anlatacak. Dördüncü kuvvetten üçüncüye gittiğimizde 3'e böldük değil mi? 81 bölü 3, 27'dir. Üçüncü kuvvetten ikinci kuvvete gittiğimizde yine 3'e böldük. İkinci kuvveti 9'dan 3'e gittiğimizde yine 3'e böldük. Yani birinci kuvvetten sıfırıncı kuvvete gittiğimizde yine 3'e böleceğiz. Mantıklı değil mi? Yani 3 bölü 3, 1 edecek. Umarım bu size bu olayı açıklayabilmiştir. Bunu yeniden izleyip, üzerine biraz düşünebilirsiniz. Bir sayının sıfırıncı kuvvetinin 1 olmasını mantıklı kılan başka özellikleri de var üslü sayıların. Ama süremizi başka problemler yapmak için kullanalım şimdi, kafanızı fazla karıştırmak istemiyorum. 7'nin karesini sorsam, bu 7 kere 7, yani 49 demek değil mi? Peki, eksi 6 üssü 3 desem? Evet, bu eksi 6 çarpı eksi 6, o da artı 36. Artı 36. Yine yapıyoruz bir kere daha eksi 6 ile çarpıyoruz. Peki bu kaç ediyor? Bu 180 ve, ve 36. Eğer zihinden işlemim doğruysa sonuç eksi 216'dır. Evet. Aslında bunu çarpabilirsiniz ama şu noktada ana fikri anladınız. Aa, bu arada başka bir şey daha. Size sıfırın yüzüncü kuvvetini sorsam bu bayağı kolay. Bu 100 kere 0 yani hala 0'a eşit. Peki. 1'in 100'üncü kuvvetini sorsam, bu da sadece 1'e eşit değil mi? 1'i istediğiniz kadar kendisiyle çarpın, sonuç her zaman 1 olacaktır. Ve hatırlayın ki, eksi 1'in 1000'inci kuvveti olsaydı, bu bir çift sayı olduğu için sonuç artı 1 olacaktı. Ve eğer eksi 1'in birin 1001'inci kuvveti olsaydı, sonuç eksi 1 olacaktı. Sanırım bunun neden böyle olduğunu, biraz önce yaptığımız açıklamadan hatırlıyorsunuz. Çünkü negatif bir sayıyı çift bir sayı kere kendisiyle çarptığınızda, eksiler birbirine götürür. Ve sonra bunu bir kez daha kendisiyle çarptığınızda, yeniden negatif bir sayı olur. Şimdi bazı normal problemler yapalım. Evet, üstlü sayıların temelini anladığınızdan emin olalım. Evet, şimdi güzel bir tane düşüneyim. 8'in karesi nedir? Peki, bu 8 kere 8, yani 64. 25'in karesini sorsam, bu da 25 kere 25, yani 645 eder, değil mi? 2'nin kuvvetleri her zaman çok ilginçtir. Özellikle bir gün bilgisayar bilimini araştırırsanız, yani 2 üssü 4, bu 2 kere 2 kere 2 kere 2 demek, 2 kere 2, 4, yani sonuç 16. Ve burada çok ilginç bir şey yaptım aslında farkında olarak. 2 üssü 4 4 kere 4'e eşit, değil mi? Çünkü burada 4 kere 4 yaptık. Bunun detayına sonra gireceğim ama bunun ne anlama geldiği hakkında düşünmenizi istiyorum. Çünkü 4'ün kendisi 2'nin karesiyle aynı şey. Yani çok hızlı bir şekilde şunu öğrendik. 2 üssü 4 2'nin karesi çarpı 2'nin karesine eşit. Oturup bunu düşünmeniz için izin vereceğim ama bunun dışında sanırım temel üstü sayıların ana fikrini kavradınız.